Amatör balık avcılarının ihtiyacı olabilecek her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz, balık avı hakkında her şey, kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir içerikle daha birlikteyiz. Balık avlamak için ipuçları ve teknikler öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Balık avında su koşulları, balıkların davranışını ve konumunu etkilediği için önemlidir. Su koşullarının belirli özellikleri, balıkların beslenme alışkanlıkları, yüzme davranışları ve avcılardan kaçınma stratejileri üzerinde etkilidir. İşte balık avında su koşullarını etkileyen faktörler. Su sıcaklığı Su sıcaklığı, balıkların aktivitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Sıcak su, balıkların metabolizmasını hızlandırır ve daha aktif olmalarına neden olur. Soğuk su ise balıkları yavaşlatır ve daha az aktif hale getirir. Balık avı yaparken, su sıcaklığını ve balıkların tercih ettikleri sıcaklık aralığını bilmek önemlidir. Su Derinliği Balıkların derinlik tercihleri, su koşullarının bir diğer önemli faktörüdür. Bazı balık türleri, derin sularda yaşarken bazıları sığ suları tercih eder. Balık avı yaparken, hedeflenen balık türünün hangi derinlik aralıklarında yaşadığını bilmek önemlidir. Su akımı Su akımı, balıkların davranışını etkileyen bir diğer faktördür. Balıklar, akıntının yönüne göre hareket ederler ve avcılarından kaçınmak için akıntıya karşı yüzerek daha az enerji harcarlar. Balık avı yaparken, su akımının yönü ve şiddeti önemlidir. Su berraklığı. Su berraklığı, balık avı için önemli bir faktördür. Berrak sular, balıkların avcıları daha erken fark etmelerine ve kaçınmalarına olanak tanır. Bulanık sular ise balıkların avcılarını fark etmelerini zorlaştırır ve avlanma şansını artırır. Su oksijen düzeyi Su oksijen düzeyi, balıkların sağlığı ve aktivitesi için önemlidir. Düşük oksijen düzeyleri, balıkların aktivitesini azaltır ve ölümlerine neden olabilir. Balık avı yaparken, suyun oksijen düzeyini bilmek, balık davranışları hakkında ipuçları sağlayabilir. Bize katılarak ücretsiz içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Ayrıca, öğrenmek istediğiniz konular hakkında yeni videolar hazırlayabilmem için, videoların altına yorum yapabilirsiniz.